Aşağıda verilen orantılı bağıntıları grafik üzerinde gösteriniz. Gösterelim bakalım. Tabloya bakalım, burada bize x ve y değerleri verilmiş. x 0'a eşit olduğunda y de 0'a eşit oluyor. Şöyle gösterelim. x üçe eşit olduğunda y eşittir 0,5. x eşittir 6 olduğunda y eşittir 1 oluyor. Falan filan böyle gidiyor. Bunlardan iki eksen üzerinde de tam sayı değeri olanları grafikte gösterelim. Mesela x 6 olduğunda, x eşittir 6, y 1'e eşit oluyor, y eşittir 1. Doğruyu belirlememiz için iki noktaya ihtiyacımız vardı, bunları da grafikte gösterdik. Yandaki soruda bize bu doğrunun eğimi soruluyor. Hatırlatmakta fayda var, eğim, x'teki değişimin y'de meydana getirdiği değişim olacak. Başka bir deyişle y'de meydana gelen değişim x'e nasıl etki ediyor? Burada x'teki değişim 6 çünkü bu nokta 0'dan 6'ya kaymış. y'deki değişim ise 1. Yani y'deki değişim x üzerinde bir değişime neden oluyor. Zaten eğimin tanımı da buydu. y'deki değişim 1 ken x'teki değişim 6 oluyor. y'deki değişim 1, x'teki değişim 6. Bunu burada da görebiliyoruz. x'teki değişim 6 olduğunda y'deki değişim 1 oluyor. Kontrol edelim. Cevap doğru. Şahane.